Seni bir kez görmek yazdırıyor bu şarkıları Beni sevmen için ne yapmalıyım söyle yapayım Karşına geçip ayaklarına mı tapanayım? Yıllar sonra yeniden kapını nasıl çalayım Hiç olmak istemedim alfa güçlü bir erkek Almadım senden başka kimseyi kalbime prenses Eğer sen yanındaysan güçlü olurum ben Seni elde edemediğim gibi unutmayı da beceremedim ben Konu sen olunca ne yapmalıyım inan hiç bilmiyorum mesajını asmalı yoksa kapısına mı yanmalı? Bu aşk bende, saplantı halini aldı Konu sen olunca, hayallerimde kayboluyorum Çok sevmek günah mı, yoksa saçma mı? Seni her şeyden çok sevdim, söyle yalan mı? Yıllar önce öksüz bıraktın, kalbe dön, bak bi Halen oturduğun yerde, vicdanın rahat mı? Çok sevmek günah mı, yoksa saçma mı? Seni her şeyden çok sevdim, söyle yalan mı? Yıllar önce öksüz bıraktığın kalbe dön Bak bir halen oturduğun yerde, vicdanın rahat mı? Ne yaparsan yap, istersen min kes kol kapından istersen sürükle beni yarilerde sana olan kapım sonuna kadar açık her zaman Yazdığım şarkılarla aşkın duyulsun her yerde Seni hala seviyorum ve ne yapmalıyım bilmiyorum Mesaj mı atsam yoksa arasam mı? Ya da yolda aniden karşına mı çıksam? Benimle birlikte olur musun diye bağırıp haykırsam Ya gel ya da bir silah al eline beni vur Çünkü sensiz nefes almak ölümden de beter Beni çürütür saniye acı verir her an Hayallerimde bir gün yüzüğün an an Çok sevmek günah mı, yoksa saçma mı? Seni her şeyden çok sevdim söyle yalan mı? Yıllar önce öksüz bıraktığım kalbe dön. Bak bir halen oturduğun yerde vicdanım rahat mı? Çok sevmek günah mı, yoksa saçma mı? Seni her şeyden çok sevdim söyle yalan mı? Yıllar önce öksüz bıraktığım kalbe dön. Bak bir halen oturduğun yerde vicdanım rahat mı?